Kan basıncınızı kontrol altında tutmanız gerçekten önemlidir. Eğer kontrol altında olmazsa ve çok yükselmesine izin verirseniz, bu olmaması gereken fazladan basınç bütün dolaşım sistemine hasar vermeye başlar. Yüksek basınç hem kalbinize olan pompaya hem de atar damarlarınıza ve toplar damarlarınıza zarar verir. Ve eğer bu iki destek sistemi zarar görürse, destekledikleri organlar da zarar görebilir. E bu da iyi değil. Kalpten çıkan atar damar basıncı var ve toplar damarlarda kalbe giren bir basınç var. Atar damar kısmında ne oluyor? Ona bakalım. Kalp kanı dışarıya pompalıyor. Ama orada zaten basınç var. Bu yüzden kalbin bu basıncın üstesinden gelebilecek bir basınç oluşturması gerekiyor. Ancak bu sayede kanın vücutta dolaşmasını sağlayabilir. O halde kan damarlarındaki basıncı etkileyen iki unsuru bir hatırlayalım. Biri, vücutta dolaşan kanın hacmine bağlı olan kan akışı, yani dolaşım ve kanın dolaşımını zorlaştıran dirençtir. Akışı veya direnci artırmak basıncı da artırır öyle değil mi? Aslında bu üçüyle bağlantılı bir denklem var. Atar damarlarda olan basınç yani dış basınç, eksi toplar damarlarımızda olan ve genelde atar damarlardan çok daha düşük basınçta olan iç basınç. Bunlar eşittir akışın ve direncin çarpımı. Şimdi bunları ayrıntılarıyla açıklayalım. Atar damarlardaki basınçtan toplar damarlardaki basınca geçerken dirençle karşılaşırız. Direnci R ile gösterelim. Atar damardaki direnç ve arteriyellerde de bu basınçtan daha fazlası var. Hatırlarsanız arteriyeller atar damarların küçük dalları gibi olan damarlardı. Ve unutmayın damarlar küçüldükçe direnç de artar. Öyle değil mi? Ve son olarak bu atar damarlardan sonra dokularınıza kan veren kılcal damarlar var. Damarlar, Kılcal damarlardan sonra büyürler ve toplar damarlarınız yoluyla kalbe geri gelirler. Son olarak toplar damarlarınızda da dirençle karşılaşırsınız. Ama çok değil. İşte direnci görmüş olduk. Ama buna dolaşımdaki kan akışını da eklemeyi unutmayalım. Dakikada yer değiştiren kan hacmi bizim kan dolaşımımızdır. O halde denklemdeki kan dolaşımını artırırsanız basıncı da artırmış olursunuz. Ya da dirençleri artırırsanız Diyelim ki atar damarlarınız daraldı bu durumda da basıncı artırmış olursunuz. Yani atar damar kısmında basıncımızı artıran her şey kalbimizi atar damar basıncını aşmak için daha güçlü pompalamaya zorlayacaktır. Peki bu basınç arttığında biz ne yaparız? Dolaşım sistemimizde nasıl daha güçlü pompalama yapabileceğimizin bir yolunu düşünelim şimdi. Daha büyük bir pompaya ihtiyaç duyarız, değil mi? Aslında bu çok da uzak bir varsayım değil. Çünkü kalbiniz daha güçlü pompalama yapmaya başladığında kasları büyür, buna hipertrofi yani aşırı irileşme denir. İlk duyduğunuzda, eh, o kadar da kötü değilmiş diyebilirsiniz. Spor salonuna gidip pazularımı büyütmek gibi diyebilirsiniz. Bir bakıma da öyle, pazularınız gibi şekil değiştirir. Ama kalbinizin şekli değiştiğinde ve hipertrofi olduğunda aslında daha verimsiz pompalama yapar. Kalpteki odacıklara bir bakalım. Sağ yukarıda sağ kulakçık var. Kan oradan aşağı sağ karıncaya gider. Sol üstte sol kulakçık var, o da sol karınca açılıyor. İşte bu sol karıncık vücuda pompalamayı yapar. Genelde büyüyüp kaslanarak atar mar basıncını yenmeye çalışan da sol karıncıktır. Fazladan olan bu kas, kalbin sadece verimsiz pompalama yapmasına yol açmaz. Aynı zamanda gördüğünüz üzere odacıklarda da daha az yer kalır. Böylece her atışta daha az kan dışarı pompalanabilir. Vücudunuza ve organlarınıza daha az kan ulaştırılır. Hem doldurma hacmi hem de pompalama yeteneği düşen daha büyük ve hantal pompamız vücudumuza iyi bir şekilde kan göndermeyecektir. Değil mi? Ve bu durum kalp yetersizliğinin ilk göstergesi olarak düşünülebilir. Bu da gördüğümüz gibi atardamardaki yüksek kan basıncından kaynaklanır.